Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir seriyle beraber karşınızdayım. Bugünkü serimizin, yeni serimizin adı daha doğrusu serimizin adı Manyak Craft. Evet sonunda bu craft'ı da yaptık. Manyak Craft bence güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Ee, i̇lerleyen bölümlerde belki mutlaya da geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar web gerçekten manyak bir şey. Yani şöyle düşünün her yer çöl yani. ...böyle bir muayene seri olacak gibi, belki bunun ikinci sezonunu da yapabiliriz, bilmiyorum. Ee, sadece bunlar var, görmüş olduğunuz gibi. Bu ve taş ve su. Bunlar var sadece, başka bir şey yok. Ve biz bu dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi dur, benim biraz... ...şuradan aslında bu şuraya çıkabiliriz demiş, işte dur. Buraya ne kırıp çıkabiliriz ya? Dur. beni ne çıkabiliriz? Şunu kırsak aslında. Çıkamıyoruz ki. Çıkamıyoruz. O zaman dur. bizim kum kasmamız lazım biraz. Kapat şurayı kanka. Tamam. Şuradan iki tane kum alalım. Ee, bu orada bir serinin devamı için. Sizlerle bir dikeyi like istiyorum. Şimdi i̇lk başta şöyle küçük bir ev yapmak diyor. Ee, Olduğumuz üzere küçük bir ev yapmak istiyor. Şimdi zaten ev her yer tahtarı için, ee, her yer taht olduğu için biz yani bu bundan fazla bir sıkıntı çekmeyeceğiz bilmem geliyor. Ee, Şuralar aslında şöyle bir çitle kapatsak bir tane şeyden, şey yapıp. Köyü filan var mı bu arada köyü filan hacım? Anasını anı, oha, haritada var var. Slime bile var anasını satayım. Yani bu seri çok zor olacak arkadaşlar size ödediyorum. Şu yerdeki de olacak. Hı, bak şu yerdeki hoşuma gitmedi değil aslında ha. Yani bu yerdeki güzel bir Gelme gelme gelme Bir git yan bu yanıya Sayın kardeş Şu an bazıları mutsuz sanıyor olabilir ama bu mutlu değil arkadaşlar cidden mutlu değil Bunu hazır ayarlardan siz de yapabilirsiniz ya Nasıl çıkacak Ya şu küçük diyor ya aslında burada bir tek Duruşlukluğun bir şeyi var İnaş Öyle. Ha, öldü Şuraları kapatsak Tamam mı? Şöyle Kapatalım buraları Allah şu an Ben sizinle uğraşamam kardeşim Hadi yolla. Kış kış Şimdi bu Biz nereden nasıl çıkaracağız? Bak burası iyi abi Burası çok hoşlanıyor Şuradan toprak alıp çıkalım i̇şte, Toprak diyorum ya Ağzı alışkanlığı yani normal ayıklarla toprak diyorum ya. Ee, şimdi arkadaşlar ben neden bu analar, bu köyleri tek tek harcamaya başladım? Ya yani harcamak biteni bitirmeye başladım. Kiri ee, sadece ne bize baba kaldı diyorum zaten o da ticaret yakınızdan. Şuraları bak, bunlarla kapatsak çok yorulmaz mı ya tahta? Bak şu tahtalar bence çok gereksiz. Bunları kıralım. Gereksiz tahtalar. Bunların üzerine kapatalım. Bir tane bar bar bar barınak gibi bir tane bir şey yapalım arkadaşlar. Yani güzel bir ev oldu. Ben buraya stanpoğlu yine. Ah şurada bir ev var lan. Hazır ev konak mı? Köy bulduk. Ben köy buldum. Tamam Köy bulduk. Köy bulduysa sıkıntı yok. Köy bulduk. Köylülerde yatar kalkar Birkaç bir bölüm üna sonraki bölümlerde belki kendi evimizi yapabiliriz ee, ama ilk önce köylülerden bir yağma yapalım arkadaşlar. O kendimize bir tane bir ev yapalım şöyle ki ev sahipliği yapan bedava bir ev bulalım. Cidden çok değişik bir seri olacak. Belki ikinci sezonda mutluluk da geçebilir. İkinci Söz'ün gelirse yaparız. Yani şu bölümü yözebilirsek bu bölümlerin devamı gelecek. Şuraya. Kitaplarmış. Tamam. Ben bu köye yerleşiyorum abicim. İlk bölüm geldi. İlk bölüm. kadar yeter. Şimdi. Bu ev benim abiciğim. Buraya ben bir spam çekeceğim. Hazır eve kon konalım abicim. Ve bu arada. Arkadaşlar çünkü bazı şeyleri şehirden alabiliriz, gemodan alabiliriz çünkü burada ne bir hayvan var ne de hiçbir şey yani hayvanı bile seçmedim o dereceydi yani bu iyidir aşırıdan ölmezsek iyidir belki bunun bile bir hardcore versiyonu da çekebiliriz daha üf köylüler kaçıyor ve modernizm buraya. Game. İlk önce biz buradan. İyi ataka var, maşallah. Hayvanlar neden koyuldu? Ben derim böyle. Ben de eklemişimdir. Ben yanlış hatırlıyorum. Çok yanlış hatırlıyorsunuz. Aa. Çünkü bu çok kendimi Bu Kendimi buluşturdum bu arada. Çık lan evden. Çık. Çık lan evden. Çık. Çıkla. Çık. Çık. Çık şöyle şey. Çık. Çıkla. Kimin evlerinden kime koyuyorsunuz? Yaşık, bunlar kendi evi de Kendi evlerinde kendilerinden koyuyoruz Yoksa evet, biraz doğal oluyor mu? Öl lan Öl lan Öl. Öl. Öl. Öl. Öl. Öl lan Öl lan Camı kırdınız arkadaşlar Sizin bu camın parasını alacağım ben sizden merak etme Gerçi her yer kum Şöyle alalım arkadaşlar Silahı silahı silahı bir spam pöyrenini çekici ya. Şu anda bu kadar hilde yeter diyor ya. Hayvanları neden koymadım oğlum ben ya? Tüm. <gülüyor> İnşallah küfür yemeyiz. niye hayvanları koymuyorsun? Filhten bir deli cam daha mı etmesin? Aaaa... Oyyy... Aman... Filhten cam cam cam cam Cam cam cam cam cam cam cam... cam bence güzel oldu ya. Evet. Burası bizim evimiz arkadaşlar. Körelerin evine konduk. Gerçekten çok süper bir şey yaptık. Ne krafa, manek manek şeyler yapacağız. Şimdi körelerin yemeği biraz hazırlayacağım ben. Evet bu bölümü geçirelim. 15 <gülüyor> Binlerden çıktı ya, sanki bin binler aderem var anladığım bir Bu videoya 25 like istiyorum arkadaşlar. <gülüyor> ya, ne bileyim, belki ileride öyle bir şey olursa inşallah. <gülüyor> öyle şeyler olursa, o zaman böyle 25 binli, 30 ne? <gülüyor> bir şeyler isterim böyle olursa <gülüyor> Tabii olursak, olmayabiliriz. Gerçi insanlar şöyle bir şey var, kaliteli kanalların adına bağırmıyor. Buradan böyle bir disaf alım da. Yani onlar ne demek istediğimi anlamıştır, özellikle Remzabe. Yani zaten bu konuyu Remzabe'ye konuşmak için Çölü şey mi yapıyor? Köy? Ne? Köylülerde böyle bir özellik mi var? Bu kadar uzayır <gülüyor> çıktı. Uzaylı mısın lan? <gülüyor> Sen gel lan buraya. Uzaylı mısın lan? <gülüyor> dur dur buna şey yapacağım seslendirmeye yapacağım. Abi ne uzandı bu nasıl <gülüyor> ya? Uzaylı değilim abi ben Ekberim derim ben. <gülüyor> <gülüyor> git lan buradan. <gülüyor> yani yürü git. Arabın hastabını buldum. Mahmut bakma ben bundan şüphelenmeye Seni ben buraya katlayın. senden ben şüphelenmeye başladım mısın nesi nansın? Toprak nerede? Sen ne yaptın neler yaptın? <gülüyor> Oyunun lak girdi, lak lak has, lak girdi kanka lak gir ya, niye konuşuyordun lak kendini, Allah'ım ya, kendi kendime kavga öpmüştüm. Senden şüpheleniyorum oğlum, sen buradan çıkmayacaksın, tamam mı? Tamam abi, nasıl <gülüyor> istersen. Ama niye bana kapatıyorsun? Sen sus susun abi. Oğlum, ne oluyor lan? <gülüyor> Duplaş iyi oluyor ha. kaçtı neyse hadi bu seferlik seni affediyoğum kaçtı abi bir daha seni elime geçirirsen öldüreceğim seni dikem bak diken bak dikem bak dikem bak ne bakmıyor ya? aha bak nerdeyim oha aha bakı aha ben ömrü hayatımda böyle bir bok görüyorum Akşam oldu arkadaşlar şimdi biz evimize gidelim yapalım Neredeydi lan biz yoklar <gülüyor> Heh Senin benim evimde ne işin var lan Abi vallahi burası benim evim Ay yürü git Çık lan evimde Çık Abi beni benim evimden beni, koruyorsun oğlum benimle Lan çık Çıksana lan Allah'ın altı yeri yönden burada Yürükler. Hem köylülerin yemeğine çökülür sen de evlerden. Süper bir şey ya bu yaptığımız. <gülüyor> bence evi, evi yapmışken, ilerleyen bölümlerde ben biraz kasıtıp ee, madeni inmek istiyorum. Bu bölüm bence bu kadar şey yeter. Ah, arteksiyon ve saçmalamalık yeter. Ee, birazdan biz köylülerden bir şey çalalım. Ben inan aşağı ah, öldü intihar etti zoran devam Çok borçları vardı. Birazdan cinayet buradan mesaf gelir. Abi ne özledi? Vay vay. <gülüyor> ne özledi be? 2020. 2019. Ee, 2020'de biten sürülendik Alakasın Güzelim diziyi harcadılar ah. Benim olan değil ya Başka alan var 2014 yapımda Yok 2010 yapımı Ve 2009'da Son sezonu çıkan dizi Güzeldi ya Harcadılar bu Biraz daha yağmalama yapalım, ondan sonra yüzüğü bitireceğiz. Biraz daha havuç var. Hı, havuç. Havuç alak. Biraz havuç alak. Ver bana bunu. Havuç. Havuç. Havuç. Havuç. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sadece ben sabiye bedavlığa. <gülüyor> ne oluyor lan? Millet? Oğlum ben bu videolarda neyi, ne, ne iş acaba? Videoya girince benim içime başka şey gidiyor sanki. Neyse, köylülerden bu kadar yağmalamamız yeter. Yerli, i̇lerleyen bölümlerde hem yağmalama yapacağız hem de biraz şu tahtalarda bir şeyler aratlayıp madeni ineceğiz. Bakalım madende başımıza neler gelecek. Bu e, kim? Elb, er Ervan, Triçi er arkadaşlar? Yani ölünce gitmeme şeyi çekeyim diye Daha fazlası için bu bile yer Beş Like bekliyorum Hadi aşağıdan beğenin ve serimizin devamını da getirin Aban nerede bu F2 tuşu lan F2 tuşu nerede? F2 tuşu basmıyor Basesana ama